Merhaba sevgili ikizler, burçları Ocak 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili ikizler, geçtiğimiz aylarda oldukça radikal değişimler yaşadınız. Aslında bir buçuk yıldır kendinizi bulma serüveninizin devam ettiği bir süreç söz konusu oldu. 2022 senesi artık size biraz daha dinlenmeyi, kendinizi bulmayı, o yaşanan şeyleri hazmetmeyi öğretecek gibi gözüküyor. E, bu süreçte de tabii ki ruhsal anlamda büyük gelişmeler yaşıyor olacaksınız. Ocak 2022 gündemine geçmeden önce kanalımla henüz karşılaşan arkadaşlar varsa abone olarak destek olurlarsa çok sevinirim. Videoyu beğenirlerse beğene tıklayabilirler ve aşağıdaki zil tuşuna tıklayarak e, bildirimleri açıp yeni gelen videolardan anında haberdar olabilirler. Destekleyen herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bakalım Ocak 2022'de siz sevgili ikizler burçlarını neler bekliyor olacak? 2 Ocak tarihinde Merkür Kova burcuna geçiyor. Merkürün Kova burcu geçişiyle beraber o parasal meseleler, krizi durumlar, biraz daha ödemeler, alacaklar, verecekler üzerindeki zorlanmalarınız yerini kendinizi geliştirmeye, okumaya, araştırmaya yönelteceğiniz, belki birçoğunuzun seyahatlere çıkabileceği hukuksal gündemlerin veya inançlarınızla alakalı konuların zihninizi meşgul etmeye başlayacağı bir süreci işaret ediyor. Bunun yanı sıra tabii ki kendi eğitiminize önem vereceksiniz, kendinizi geliştirmeniz ön planda olacak. Aynı zamanda biraz daha sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanabilirseniz veya yabancı dil eğitimiyle alakalı gündemleriniz söz konusu olabilir sevgili ikizler, buçları. 2 Ocak tarihinde Oğlak Burcu'nun 12 derecesinde bir yeni ay meydana gelecek. Özellikle Aralık ayı itibariyle ortaklaşa meseleler, parasal konular, maddi anlamda risk altına girdiğiniz durumlar varsa şayet bu konulara ilişkin bir yeni gündem söz konusu oluyor. Sanki bu süreç itibariyle Artık yeni bir ortaklığa eşinizin veya ortağınızın maddi durumuyla alakalı bir gelişmeye hazırlık sürecinde olabilirsiniz. Paylaşım ve derinleşme adına da atılacak adımlardan bahsediyor olabiliriz. Zaten zamanı geldiğinde yeni ayın detaylarını sizlerle paylaşıyor olacağım. 3 Ocak tarihine geldiğimizde Jüpiter'in ay düğümleriyle kare görünümü var. Jüpiter artık bir derece balık burcuna ilerlemiş olacak. Ee, Jüpiter'in balık burcuna ilerlemiş olması zaman zaman sizin yükseleninize kare görünüm yapacak olsa da aslında hayatınızdaki şansı e, kariyer anlamında, gelecek ile alakalı beklentileriniz anlamında, toplum nazarında edinmiş olduğunuz misyon anlamında, Yükselten bir etkiye sahip olacak. Kuzey ay düğümü 1 derece ikizler burcunda. Güney ay düğümü 1 derece yay burcunda. Yani 1. ev, 7. ev, 10. ev aksları tetikleniyor. Burada özellikle 1,5 yıldır kendinizi keşfetmeniz ilişkiler yoluyla karmik veya ruhsal ilişkiler yoluyla kendinizi keşfetmeniz yolunda atamadığınız adımlar varsa, kendi öz değerinizi hali hazırda açığa çıkaramadıysanız artık Geleceğinizle alakalı öyle bir karar almak zorunda kalıyorsunuz ki, öyle büyük bir durum ile karşı karşıya kalıyorsunuz ki sevgili ikizler burçları bu bireyselliği ortaya koymanızı gerektirecek bir durum söz konusu. Belki iş hayatınızda karşınıza çıkacak teklifler, belki birden fazla seçenek, belki gerçekten çok güçlü bir e, otorite figürü, e, elin figür veya bilge bir insan, belki de e, hayatınızın fırsatı olarak nitelendirebileceğiniz bir durum ama mevcut konfor alanınızdan da çıkmayı çok fazla istemiyorsunuz. Bu nedenle sizi biraz zorlayacak ve bir buçuk yıl bakalım sen neler öğrendin. Gel bize bunları anlat diyecek bir etkileşim olacak gibi gözüküyor açıkçası. Ocak ayının başlangıcında sevgili ikizler burçları 14 Ocak tarihinde Merkür Retrosu başlayacak. Yönetici gezegeninizin 9. evde retro hareketiyle beraber özellikle iletişim konularında bir takım aksaklıklar yaşayabilirsiniz. Varsa hukuksal konular, resmi evraklar, yurt dışı ile alakalı meseleler, Seyahatler, seyahatlerde biletler, kontroller e, veya anlaşmalar. Bunun yanı sıra yeni tanışmalar, e, eğitim hayatınız, akademik kariyerinizle alakalı. Yeni başlangıçlar açısından Merkür Retros'unu çok fazla tavsiye etmiyoruz. E, tabii ki eski işlerimizi tamamlamak, e, eski düşünce yapılarımız üzerine tekrardan değerlendirme yapmak adına da uygun bir dönemde olacaksınız sevgili ikizler burçları. 17 Ocak tarihinde Yengeç Burcu'nun 27 derecesinde bir dolunay yaşanıyor. Bu birkaç aydır özellikle dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Kasım 2021'den itibaren öncelikle Boğa Burcu'nun 27 derecesinde sonra sizin burcunuzun 27 derecesinde ve şimdi de Yengeç Burcu'nun 27 derecesinde bir dolunay meydana geliyor. Bu 27 derece sembolinin özellikle bir aşamanın artık tamamlanması, sonuç aşamasına yaklaşması şeklinde değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Gerçekten bize 3 aydır vermeye çalıştığı bir mesaj var sanki 27 sayısının. Burada ikinci evde meydana gelecek olan bu dolunayla beraber parasal konular kaynaklarınızla alakalı bir tamamlanma, bir kapanış durumu söz konusu sevgili ikizler burçları. E, Bu Dolunay enerjisi ile beraber e, belki eski parasal kaynaklarınızı gözden geçirebilirsiniz. Yeni kazançlarla alakalı bir takım kararlar alabilirsiniz. Bir kaynak e, son bulabilir bir harcama yapabilirsiniz. E, önemli bir alışveriş yapabilirsiniz. Artık kendi kaynaklarınızın, değerlerinizin farkına varacağınız, e, sahip olduklarınızın farkına varacağınız veya sahip olduklarınızın bir kısmından vazgeçeceğiniz bir dolunaydan bahsediyoruz e, Tabii dolunayın detaylarına bakacağız ama daha çok sanki bu ay parasal gündemler söz konusu sizin için sevgili ikizler burçları 18 ocakta uranüs retrosu bitiyor ve uranüs düz seyrine başlıyor olacak 10 derece boğa burcunda uranüsün düz seyrine başladığını görüyoruz e, uranüs uzun yıllardır sizin 12. yerinizde özellikle ruhsal anlamda ciddi bir uyanış süreci içerisindesiniz Geçmiş kalıp yargılarınızdan, bilinçaltı e, kayıtlarınızdan, e, özellikle ruhsal anlamda yaşadığınız spiritüel ve farklı deneyimlerden sonra içsel bir uyanış sürecine hazırlık aşamasındasınız ve zaten bir müddet sonra, birkaç sene sonra Uranüs e, sizin burcunuza geçiş yapacak ve birincinize geçecek burada tam anlamıyla bu 7 yılda özümsemiş olduğunuz özgürlük, ve e, özgür düşünce sistemini uygular hale geleceksiniz. Gerçekten e, sizin için İzir ve zamanlar olacak o zamanlar. Tabi geçtiğimiz aylarda Uranüs bu alanda retrodaydı. Çok fazla içe kapanmış olabilirsiniz. Çok fazla sorgulama yapmış olabilirsiniz. Rüyalarınız bu dönemde çok farklılaşmış olabilir. Zaman zaman savrulduğunuzu hissetmiş olabilirsiniz. Kontrol dışı olaylar yaşamış olabilirsiniz. Sanki kaderin sizi yönlendirdiği ve direksiyonun, hakimiyetin sizde olmadığını hissettiren deneyimler yaşamış olabilirsiniz. Şimdi bu konuda biraz daha kontrol sizde olacak sevgili ikizler burçları. Artık zihninizi kontrol edebiliyorsunuz. Eee bilinçaltınızı kontrol edebiliyorsunuz. Geçmiş duyguların, geçmiş dürtülerin sizi esir etmesine izin vermeyeceğiniz, bu konuda daha stabil olabileceğiniz ve ne istediğinizi en azından bilebileceğiniz bir süreç başlayacak. Tabii ki hemen Ocak ayında ise demeyebiliriz. Uranüs gibi ağır hareket eden gezegenlerin etkileri aylara yayılıyor. Dolayısıyla bu etkiden de artık bu ay itibariyle kurtuluyor olacağız sevgili ikizler Burçları. 19 Ocak tarihinde Kova Burcu'na güneş geçecek artık Oğlak Burcu'nda o 8. ev temalarından uzaklaşıp biraz daha 9. ev. Daha keyifli, daha çok kendinizi okumaya, araştırmaya verdiğiniz, yeni fikirler keşfettiğiniz, yeni çevrelere girdiğiniz, belki yeni kontaklar kurduğunuz, Hukuksal süreçleriniz varsa bu konulara odaklandığınız, araştırmalar yaptığınız, belki sosyal mecralardan göz önünde olduğunuz, kimliğinizi ön plana çıkardığınız, bir şekilde yeni insanlarla tanışırken kendinizi ortaya koyabildiğiniz etkileşimler söz konusu olacak. Farklı çevrelere girebilirsiniz, farklı kitaplar okuyabilirsiniz. Farklı bakış açıları elde edebilirsiniz. Biraz daha sanki ruhsal sürecinize odaklanmaya başlayacaksınız bu e, transitle beraber. 24 Ocak tarihine geldiğimizde Mars artık yay burcundaki transitini tamamlayıp oğlak burcuna geçecek. E, Mars'ın oğlak burcu geçişiyle beraber o ikili ilişkilerdeki hızlı, dinamik ve zaman zaman agresif durumlardan kurtuluyorsunuz. Ve e, Mars'ın 8. eve geçmesi aslında <gülüyor> sizi biraz daha zorlayabilir sevgili ikizler, burçlar. Özellikle ameliyatlar adına tabii her ne kadar Venüs retrosu olsa da bu alanlarda gündemler söz konusu olabilir. E, yine 8. ev aslında bizim ruhsal tarafımızda sembolize ettiğinden biraz içinizdeki öfke, o akıtmayı beklediğiniz enerji. Bunu bastırarak belki farklı kanallardan bir takım problemler yaşayabilirsiniz. Dikkatli olmakta fayda var. Tutkularınızın çok yoğunlaşacağı bir süreçte olacaksınız. Bunu ifade edebilirim. Bunu doğru bir şekilde yansıtmak gerekiyor hayata. Bunun yanı sıra para giriş çıkışıyla alakalı, para trafiğiyle alakalı, ortaklı paralarla alakalı da hızlı gelişmeler var. Büyük harcamalar, hızlı gelen paralar, hızlı giden paralar gibi bir durum da söz konusu burada bir hareketlilik var açıkçası önümüzdeki günlerde. Evet ayı kapatırken 29 Ocak tarihinde Venüs Retrosu bitiyor. Olak Burcu'nda bu iyi haber. Ee, tabii bu alanda özellikle geçmiş borçlar, geçmiş aşklar 8. evde biraz sizin bilinçaltınızın oyunları dürtüleriniz, duygularınız hevesleriniz, arzularınız çok fazla ön plana çıkmış olabilir. Artık bu Retro'nun bitimiyle beraber bu alanda parasal anlamda özellikle yeni ortaklıklar kurmak, ortaklı girişimlerden para elde etmek, kazanç elde etmek. Bunun yanı sıra aşk hayatınız, gizli bir aşk durumu varsa, gizli tutkularınız, arzularınız, hevesleriniz varsa bunlarla alakalı gündemlerde de artık daha pozitif etkileşimler içerisinde olacağınız bir süreç başlıyor olacak sevgili ikizler, burçlarım. Ocak ayına dair söylemek istediklerim bunlar. Umarım keyifli, huzurlu, sağlıklı, bereketli bir ay olur sizler için. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. 2022 yıllık yorumlarınızı dinlemediyseniz mutlaka öğün listeleri kısmından dinlemenizi tavsiye ediyorum. Danışmanlık ve iletişim için Instagram, opikusastöloji hesabı veya evrenselkadimbilgi.gmail.com adresini Kullanabilirsiniz. Sevgiler, mutlu aylar olsun. Hoşçakalın.